Selamlar arkadaşlar bir önceki düşük bütçeli videoyu seyretmiş olmalısınız şimdi de orta bütçeli bir video paylaşacağım orta bütçesi olan arkadaşlar yani o da ne kadardır işte 3 ile 5 bin lira arası bütçesi olan arkadaşlar için ürünler paylaşmaya çalışacağım. Farklı ürünler arayanlar açıklama kısmına bakabilirler. Benim paylaşacağım ilk kaslardan bir tanesi orta bütçeliler için Sharkn ridil modeli. Sharkn Redil modelini biliyorsunuz, polikarbon bir dış kabuğu var. Hemen göstereyim. Sharkn değil bu. Üst taraftaki ışıklarını biliyorsunuz zaten. Sharkn Redil'in bu üst taraftaki ışıklarını yakarak paylaştığım videoyu da bulabilirsiniz. Sharkn Redil diye aratınca. Çünkü hani şu anda bunun pili yok. Pilinin dolması lazım. Bir önceki videoda ben bunun pilini doldurup, ışıklarını yakıp nasıl yanıp söndüğünü göstermiştim. Şuralarında da ışıkları var. Ve arka tarafında da ışıkları var. Polikarbon bir yapıya sahip. Spoilerini görüyorsunuz. Hemen altındaki hava çıkış kanallarını görüyorsunuz zaten. Polikarbon yapıya sahip olduğu için orta dayanıklılıkta diyorum ben bu kaslara. Çünkü hani fiber kaslar, tri kaslar bizim için çok daha iyi çok daha fazla kafamızı koruyan, çok daha fazla dayanıklılık veren veren trafik kazasında yaşayacağımız e, kazalardan sonra uğrayabileceğimiz hasarları en aza indirebilen kaslardır. E, polikarbon kaslarının ne kadar dayanıklı olduğunu, çarpmalarda ne kadar e, size koruma sağladığını tam olarak bildiğimi söyleyemem. Onu da ekleyeyim. E, bu x 1550 gramlık, farklı e, bedenlerde, farklı e, ağırlıklarda olabilir. E, ön tarafında şu şekilde e, açılan, şu yanındaki şurada bir e, ne dedim, çıkıntısı var. Şununla kademeli e, şekilde açılan camını görüyorsunuz. Geniş bir açısı var zaten. Ve e, şu yan tarafındaki şu indirme kaldırma butonundan diyeyim. E, pininden ya da pin de diyebilirim ona. E, güneş vizörü inip kalkıyor. Güzel bir güneş vizörü var. E, bakış açısı da güzel. Bir burun pedi var. E, altında bir çene pedi var. E, mikrometrik bir tane bağlantısı var. Ve boyun pedleri gerçekten boyuna iyi oturuyor. O yüzden de bu kaskın hem iç yapısını hem de dış tasarımını gerçekten seviyorum zaten hani rüzgarda sallanmaması için ve sarsıntı yapıp hani boynumuzu ağrıtmaması için zaten ellerinden geleni yapmışlar bu tasarımda şurada da rüzgarı biraz daha aşağıya basabilip e, hani sizin kafanızın arkasına gitmesini gitmeyi engelleyip rüzgar tünelinden daha rahat geçmenizi sağlayabilecek gibi yapılmış bir çıkıntı daha yapmışlar e, iç petlerinin yapısını e, güneş e, pardon gözlükle de giyebiliyorsunuz bunu Güneş yüzeri zaten var ee, ve e, farklı farklı renkleri var. Bunlardan bir tane alabilirsiniz. E, bunların ortalama 2000 lira civarında bir fiyatı var. Şimdi e, monta geçeyim. Mont, e, benim yazlık ve baharlık olarak önerebileceğim montlardan bir tanesi. Daha henüz kış sezonuna geçmedik. E, kışın da hani kolay kolay geleceğe benzemiyor zaten. Ben e, Speedy'nin, pardon Speedy diyorum, Scoico'nun bir montunu öğreneceğim. speed montlar da vardı fakat elimizde kalmadı. S modeli arayanlar için Speedy'nin tabii ki bir montu var. E, bu Scoico'nun montu. Scoico'nun e, bu montu gerçekten güzel bir mont. Hem e, hani orta bütçesi olan arkadaşlar için dayanıklı bir kumaşa sahip, aynı zamanda... Şu şekilde boynunun çıçıtla kapanıyor olması, boynun çok düşük olmaması da artı bir avantajı bu montun. İçi tamamen file dokudan oluşmuştur. Hem göğüs koruması vardır. Hani bu montu önermemin sebebi zaten bu göğüs korumasının olması. Kol ayarlamalarının olması zaten hani dirseklerinde ve omuzlarında her, her montun koruması oluyor CE onaylı korumalar oluyor bunun sırtında da koruma var tabii ki sırtında korumayla gelmeyen montlar da var o yüzden sırtında da koruma var diyorum ve cırcırtla kapanan bir bileği var aynı zamanda şurada fermuar da var şurasında göstereyim şurada bir fermuar da var bununla bileğinize uygun şekilde açıp kapatabilirsiniz Cır çırpıp da zaten biraz ayarlanabilir şekilde yapılmış. Hani biraz daha sıkabileceğiniz şekilde yapılmış. Ön tarafı fermuarlı, iç tarafı e, cepli ve telefon cebi de var aynı zamanda. Tamamen rüzgar geçirgen bir monttur. Kumaşı dayanıklıdır. Yan tarafında iki tane cebi vardır. E, ve şu e, alt kısmında da belinize oturtmanız için iki tane çıtçıtı vardır. E, bu şekilde güzel montlardan bir tanesidir. Ve göğüs koruması olduğu için tanıttığımı tekrar belirteyim. Eldiven, isi, eldiven için ise iki tane önerim olacak. Bunlardan bir tanesi e, bu. E, Revit'in e, Hydra H2O modeli. E, bunun bayan ve erkek versiyonu da var. Evet, bayanlar da kendilerine uygun versiyonlarını bulabilirler. E, bunun, e, bunu tanıtmamdaki neden? E, bunun iyi bir bilek koruması olması, iyi bir yumruk koruması olması, iş tarafının deri alaşımdan oluşması, ee, ve işte eklem yeri korumalarının yumuşak olması o hani çok e, müthiş korumalar değil ama hani sizin zarar görmenizi engelleyecek şekilde yapılmış korumalar yapmışlar bu e, kışlık bir eldiven yazlık bir eldiven de sunacağım yine elastik yapıya uygun bir bilekliği var e, çok kısa bir eldiven değildir yani ama spor sürüşleri de uygundur enduro sürücülerine de uygundur e, bu alınabilir kullanılabilir ve tabii ki şu Bileği cırt, cırt şekilde yapılmış. Derseniz ki işte ben de hani dayanıklı bir eldiven istiyorum. Aynı zamanda yazlık olsun derseniz Stravit'in 3 eldivenlerine almanız bence en iyisi. Çünkü neden yeni nesil, yeni tip korumalara sahip böyle parçalık korumalar görüyorsunuz bu kenarlarında. Bilek korumalarında bütün korumaları öyle zaten. Şu hani yumruk korumalarını da öyle yapmışlar. Bu darbeyi emip dağıtan cinsle korumalar. Bunlar bir süredir var. Yaklaşık 2 yıldır var. Revit'te bunları yaparken bu darbeyi dağıtabilme özelliğini düşünerek zaten yapmış. Körük mekanizmaları var. Gaz hassasiyeti ve fren hassasiyeti için eklenmeyi korumaları var. Bu tamamen yazlık hava geçirgen bir eldivendir. Tabii ki su da geçirir. O yüzden yazlık eldiven diyoruz. Bileği çok kısa değildir. Uzundur. Ve bileğinde şu şekilde bir e, cırt cırta sahip, şöyle açılıyor şuradan, cırt cırta baya sağlam, iyi eldivenlerden bir tanesi. Altına daha önceki e, tanıttığım videoda da göreceğiniz Tek 90 kodları da alabilirsiniz, Rafel botlardan alabilirsiniz. Bir üst modellerden e, TCX Rush, TCX Airtek gibi e, botlar alabilirsiniz, onları da şurada göstereceğim size. Onların da özelliklerini zaten detaylarda ve sitemizdeki açıklama kısmında görebilirsiniz. Ee, orta bütçeli arkadaşlar için bunları sundum. Siz kendi kombininizi oluşturabilirsiniz. kendinize uygun farklı seçenekleri zaten mağazamızda ve sitemizde bulabilirsiniz. Biz Bostancı Köprüsü'nden hemen sonra Karakartal Sokak No e, Yerimiz taşındı, bulamayan arkadaşlar için sokak içindeyiz. Önceden Total Benzincinin karşısındaydık. Hepinize iyi sürüşler, iyi ki varsınız.